Evet arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. Ee, bugün Minecraft'ta set oluşturmaya bakacağız. Yani kostüm yapmaya bakacağız. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi zaten Minecraft skins yazıyor. Bunun 5-6 tane falan farklı sitesi var. Ama genellikle yani daha çok burası tercih ediliyor. Ee, Bilgisayardan masa üstünde şu gördüğünüz 3 dosya, ee, onlar kostüm oluşturmak için kullanıyorum. Evet burada beğeni sayıları var falan. Şuna bir like atalım. 70 olsun. Neyse. Singin ki önce beğenmen için üye olman lazım diyor. Neyse bunu geçelim. Arkadaşlar burada yani kostüm oluşturanların isimleri de yazıyor. Burada Angel diye biri var. Burada eee mesela Colby diye biri var. Intra diye biri oluşturmuş bu kostümü. Bu zombi zaten. Zombilerin yapımcısı. Yok efekt, efekt. Bu çok saçma zaten. Beğenmiyorum. Doğru yolumuz lazımdı. Arkadaşlar ben sadece göstermek için yapıyorum. YouTube'a da yükleyeceğim bunu. Eee bakın. Buradan kendi kostümünüzü, kendi skininizi oluşturabilirsiniz. Çok değişik aslında. Yani bazıları da güzel değil. Bazıları güzel değil. Evet. Onu söylemek gerekirse. Ee, şu Bow Standby'e girelim. Galiba doğru yeri açtım. Evet. Minecraft. Ee, burada da benim oluşturduğum kostümler var. Yani benim oluşturduğum silahlar bak Sizi ben buraya koyuyor. Siz de ekleyebilirsiniz. Eklemek istedikleriniz tabi. Ee, benimkiler şu anda bu bu bu bu bu bu bu. bu. Bir de bu. Ee, bunlar logo arkadaşlar. Yani gerçekte fazla yok bunlardan. Sonra bir de şunu oluşturdum. Şunları oluşturdum. Arkadaşlar bunlar. Şöyle. Bunu 32 kişi beğenmiş mesela. Arkadaşlar buraya kadar ben oluşturdum. Şu ikisini de ben oluşturdum. Ee bunları Rus biri oluşturmuş. Yani yabancı biri oluşturmuş. O ikisini. Orası başka bir sayfa. Bizim oluşturduklarımız. Ee onlar ve bunlar. Daha da devam edeceğim zaten. Ee burada... Kafalara bakıyoruz. Bunların kafalarına tıkladığınız zaman Facebook etkinliği yap diyor. Neyse uğraşmayalım bunlarla. Çok uzun sürüyor. Bizden güncelleme yapmamızı istiyor. Yani yine üye ol diyor. Demek o Ben üye olmayacağım. Ben sadece göstermek için geldim buraya çünkü. Tamam şimdi bu galeriden çıkalım Buradan çıkalım Evet Tamam çık. Sıradaki hızlıca gösterelim e, Çok uzun video YouTube kabul etmediği için hızlı oluyorum böyle Biraz genişlettim ekranı Evet. Burası da ikinci galerimiz. Burada da aynı şey zaten. Açmaya çalışıyor şu anda. E, bu seferkinde yaptığınız kostümleri buraya ekliyorsunuz. Yani Minecraft'ta oluşturduğunuz yaptığınız herhangi bir kostüm buraya ekliyorsunuz. Tabi e, üye olarak yapılıyor da maalesef ben üye olmadığım için kostümleri diğer sekmeden alıp yani diğer galeriden alıp bu galeriye ekleyemiyoruz. E, kostümümüzü buraya koyduğunuz zaman YouTube'a aktarma yapıyorsunuz, buradan Minecraft'tan. Sonra insanlar ona göre beğeniyor mu beğenmiyor mu burada like sayısı çıkıyor tam şu noktada. E, bu örnek gerçek değil yalnız örnek. Yani 67 67 like yok bu örnek olarak tam göstermiş bize. 77 diyor. Hadi bakalım. Evet, bu da son dosyamız. Açarsa tabi. Yani çok karışık işler, uğraş gerektirecek şeyler. E burası site'nin en dolu hali, en karışık hali. Burada her şey var, full dolu. İsterseniz bir zırh bile oluşturabilirsiniz. Fakat Maalesef buradaki tek şey üyeliksiz. O da kostüm oluşturma. Kostüm ekleme üyeli. Yani üye olmanız lazım. Bu programa, bu sayfaya, bu Minecraft'in galerisine, Google'a üye olmanız lazım. Bu üçünü üye olmanız lazım. Ez Singing diye bir şey çıkacak karşınıza. Mesela bir kostüme like atacağım derken karşınıza Singing diye bir şey çıkacak. O mavi yazıya tıklayın ve oradan üye olun arkadaşlar. Burası en doluali. Burada da kendi zırhınızı, karakterinizin kafasını, bacağını en konuyu falan işte tasarlayabiliyorsunuz bu alanda. O da üyelik gerektiriyor. Ee, dediğim gibi YouTube'a aktarma yaparaktan insanlar bunu görüyor. E beğenip beğenmemesine göre burada like sayıları dislike sayıları belli oluyor hatta şurada batarya var yani çok az bir kişi dislike atmış kırmızılık var e ondan hariç tüm kişiler like atmış yeşiller like oluyor kırmızılar dislike oluyor